çeyizini yatıranlar var yani. İddiaya göre Çin'den gelen yatırımcılar tarafından kurulan Humex isimli şirket cazip tekliflerle önce yatırımcı topladı. Tutuklanmış, hüküm giymiş e, Çinli vatandaşlar. Saadet zinciri mantığıyla bir e, kar payı vaadi var. Kripto para satışı yapan platforma üye olanlar iddiaya göre önceleri alıp satım yapabiliyordu. Ancak bir süre sonra siteyle iletişimleri koptu. Paralarını yatıranlar uzun süre kimseye ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı. Soluğu savcılıkta aldı. Cumartesi günü